Girdi ve çıktı birimlerinin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğu, daha net bir ifadeyle birbirlerine nasıl bağlandıklarını anlamak çok önemli. Girdi ve çıktılar, kendi aralarında sayı dilini konuşur. Beyne veri sağlayan her şey, yani her sensör bir girdi birimidir. Diyelim ki cihaza bir ışık sensörü taktık. Sensör beyne bir değer gönderir. Kullanılan sensöre göre farklılık gösteren bu değer, ışık sensöründe 0 ile 100 arasında değişir ve sensörün önündeki ışığın yoğunluğunu temsil eder. Çıktıysa bunun tam tersidir. Mesela, motor, ışık veya hoparlör birer çıktı birimidir. Çıktı birimleri nasıl davranacaklarını bilmek için sayısal değerlere ihtiyaç duyarlar. Mesela, bu bir motor olsaydı, yön ve gücünü belirlemek için buna bir değer iletmemiz gerekecekti. Bir hoparlöre ise, frekans ve ses seviyesi gibi birden çok değer gönderebiliriz. Sesin en önemli özellikleri bunlar. Şunu bilmek çok işinize yarayacak. Işığın yoğunluğunu alıp, sesin frekansına bağlayabiliriz. Yani, mesela ışıkları yaktığımızda veya sensöre bir el feneri tuttuğumuzda, ortamdaki ışık yoğunluğunun değişimini hoparlörden gerçek zamanlı olarak duyabiliriz. Örneğin, girdi olarak bir ışık sensörü, Çıktı olaraksa, bir hoparlör yerleştirelim. Blokları birbirine bağlamak için, önce blokların alt kenarlarına tıklıyoruz. Bir menü açılıyor. İşte, tüm giriş ve çıkışlarımız bunlar. Soldakiler giriş, sağdakiler çıkış. Biz ışık yoğunluğunu kullanmak istiyorduk. Aşağıya iniyoruz. Işık yoğunluğu burada. Tıklayıp, kabloyu sürüklüyoruz ve ses bloğundaki ton frekansı girdisine bağlıyoruz. Ses seviyesi gibi başka girişlere de bağlayabilirdik ama biz frekansa bağlıyoruz. Böylece iki bloğu birbirine bağlamış olduk. Programın devingen bir davranış sergilemesi için bunu bir döngü içine alıyoruz. Bu sayede işlem sürekli tekrarlanacağı için ışık yoğunluğundaki değişimi duyabileceğiz.